Bir çocuk tişörtü yaklaşık 1 metrenin 4 bölü 5'i kadar kumaş gerektiriyorsa, 48 metre kumaşla kaç tane tişört dikebiliriz? Çok güzel, çocuk tişörtü. Yani burada yapmak istediğimiz şey 48 metre kumaştan kaç tane 4 bölü 5'lik kumaş, kumaş elde edeceğimizi hesaplamak. 48 metrelik bütün kumaşı 4 bölü 5 metrelik küçük parçalara bölmeliyiz ve kaç parça olduğunu söylemeliyiz. Pekala, eğer 4 bölü 5 metrelik kumaş parçasını bir çocuk tişörtü olarak düşünürsek, 4 bölü 5 metrelik kumaş parçasının sayısı kadar tişörtümüz olacak demektir. Şimdi kesirle bölme yapacağız. Eski bilgilerimizden de hatırlayacağımız gibi, kesirle bölme yapmak, o kesri tersiyle çarpmak demektir. 4 bölü 5'imiz var. Yani çarpmaya göre tersi 5 bölü 4 olur. Bunlardan biri tam sayı, diğeri ise kesir diye düşünebilirsiniz. Herhangi bir tam sayı kesir şeklinde de yazılabilir. Yani 48 bölü 1 çarpı 5 bölü 4 diyebiliriz. Yani sadece çarpma işlemi yapacağız ve 48'i 5 ile çarpıp sonucu 4'e böleceğiz. Ama bu şekilde yaparsak sonuç büyük bir sayı olacaktır ve bu da yapacağımız işlemleri zorlaştırır. Bunun yerine pay ve paydayı 4'e bölerek işlemi basitleştirebiliriz. Veya bu işlemin sonucu 48 çarpı 5 ve çıkan sonuç bölü 4 olur diyebiliriz. Şimdi kolay yoldan yapalım ve paydayı 4'e bölelim. 48'i 4'e bölersek 12 çıkar ve paya yaptığımız işlemi tabii ki paydaya da yapacağız, değil mi? O yüzden 4'ü de 4'e bölelim, 1 olur. Tek yapmamız gereken işlem 12'yi 5 ile çarpmak. O da eşittir 60. 12 çarpı 5, 60 bölü 1'e eşit. Bu sonuç 60'la aynı. 60 bölü 1, 60 demek değil mi? Yani sorunun cevabı 48 metrelik kumaşla her biri 4 bölü 5 metrelik kumaş gerektiren çocuk tişörtlerinden 60 tane yapılabilirmiş.